Of kanka yemek var mı? çok acıktım ya Bak kanka kolu paçino mu izliyorum? Ya bir git sokacağım tamam. senin midene dene be kardeşim ya Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya Aşırın mı lan burası? Çekil tak! Çekil! Hiç misafir ettin ha? Allah Allah Öyle ya Bir şey yok kardeşim hem bir yüvi veriyorum hem fırça yiyorum Hem bir yüvi veriyorum hem fırça ne? yiyorum Nedir ulan bu? Ya bir git şerefsiz herif ya Bak kanka pardon ya Allah belanı versin senin be Annemin İran adaları gitti ya Kanka tamam kızma ya ben hemen silerim şimdi sıkıntı yok ya Sen şey yapma Bak kanka bir bakar mısın? Tayfun multim